Dilovası, 21. yüzyılın kültür, turizm ve sanayi alanındaki marka şehri. Medeniyet tarihimize tüm değerleriyle mührünü vurmuş, gür bir ses, taze bir soluk. Doğayla insanı, kültürle turizmi, teknolojiyle sanayiyi buluşturan bir atılım merkezi. 1987 yılında belediye kimliğini kazanan Dilovası, Tavşancıl ve diliskelesi ile birlikte... Çerkeşli, demirciler, Köseler, Tepecik köylerini de bünyesine katarak 2008 yılında ilçe sıfatıyla haritalardaki yerini aldı. Anadolu insanının iş ve aş umuduyla gelip bir sığınak gibi gördükleri Dilovası, birçok yerel Anadolu kültürünün iç içe geçtiği şirin bir ilçe. Dilovası kültür mirasını araştırıyoruz. Ee, sizler Dilovası Çerkeşli'densiniz kıymetli müftüm. Önce bir kaç cümleyle kendinizi tanıtır mısınız ve sonra Dilovası'nda o çocukluk yıllarınız geçmişsiniz. Buyurun efendim. Ee, Dilovası eskiden ilçemiz bizim Gebze'ydi. Dilovası da Gebze'ye bağlı bir bölgeydi. Nahiyemiz Hereke'ydi. idi. Ee, daha sonraki hukuki düzenlemelerle Dilovası ilçe olarak ayrıldı. Gebze'den ayrıldı. Tabiatıyla bizim köyümüz de bağlandı. 58 doğumluyum. İlk okulu o köyümüzdeki ilkokulda tamamladık. Daha sonraki bütün eğitimimiz İstanbul olarak gerçekleşti çok şükür. Bugüne kadar da işte memleketimizin, ülkemizin değişik bölgelerinde ilçe müftüsü, müftü yardımcısı, il müftüsü olarak görev yaptık. Akriben e, 35 yıl, askerlikle beraber 35 yılımızı tamamlamak üzereyiz Allah nasip ederse. Rabbimizin lütfettiği e, efendim, imkan ve nimetleri önce e, farkına vararak, daha sonra şükrederek, daha sonra da onları değerlendirerek, hayırlı işler yapmak üzere e, bir niyete sahip olduk. Rabbim bu günlere getirdi inşallah. Ee, güzel şeyler yaptığımız gibi hatalarımız kusurlarımız da olmuştur mutlaka. Rabbim affeylesin. Ömrümüzün kalan bölümünde de hep hayırlı işler peşinde, iyilik peşinde koşmak hepimize nasip olsun. Glowası e, ismi üzerinde hem dil kısmı var. E, efendim efendime söyleyeyim denize uzanan bir bölümü var hem de Ova kısmı var, küçük de olsa. E, dört köyümüz bu ovadan istifade ederdi, bağcılıkla geçinirdi yöre insanımız. E, efendim, e, Muallimköy, e, Tavşanlı, Çerkeşli ve Tavşancıl. Dört köyümüzün yerleri vardı, o insanlarımızın yerleri vardı. E, herkes kendi imkanları ölçüsünde o yerlerden istifade ederdi. E, mahsul e, zamanı, üzüm ve kiraz zamanı özellikle e, E5'ten e, kara vasıtalarıyla ürünlerimizi İstanbul'a ulaştırma imkanından önce diliskelesinde motorla e, bizim ürünlerimiz orada toplanır, ondan sonra Eminönü haline ve Kadıköy haline dağıtımı yapılırdı. Ve orada da diliskelesinde de bir içme içme vardı içme suyu derlerdi halk arasında, içmeler diye de geçerdi. Ben de bizatihi onun kaynağından içtim. Onun bir özelliğini hatırlıyorum, Efendime söyleyeyim, bir defa sindirim sistemini çok hızlı çalıştırır ve temizlerdi. Tabii ondan sonra sanayi bölgesi oldu bizim bölgemiz. Meyvecilikten iyi kötü az da olsa sebzecilikten sanayi bölgesine dönüştü. Şu anda e, diyebilirim ki onlarca organize sanayisi tarafından değerlendirilmiş vaziyette. Bölge tamamen e, efendim üretim merkezli bir e, istihdam oluştu o bölgede. Benim kendi köyümün çevresinde de yanlış hatırlamıyorsam dört e, tane organize sanayi var şu anda. Mermerciler var, kimyacılar var, makinacılar var. E, dolayısıyla kömürcüler var. Dolayısıyla bölge sanayi bölgesi oldu. Bizim bölgemizdeki ilk fabrikayı da hatırlıyorum, biz hocam olarak kurulmuştu. Efendime söyleyeyim. İşte geldiğimiz nokta burasıdır. İnşallah mevcut şartlarda geleceğe daha iyi bir projeksiyonla, daha sağlıklı bir projelendirmeyle hem yöre insanımızın, hem de diğer bölgelerdeki insanlarımızın en üst seviyede istifade edebileceği, yararlanabileceği, milletimizin efendim hayatına güzel katkılar sağlayabileceği bir bölge olmasını dilerim, temenni ederim. Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşım aile, dünya lojistik üssü olma yolunda hızla ilerleyen Dilovası, zorunlu bir yaşam sahası olmaktan çıkıp, bir cazibe merkezi, bir yaşam alanı oluyor. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupayı birbirine bağlayan Marmara Denizinin ve Marmara Bölgesinin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Beyden alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle Güne Merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur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 Kocaeli'de çok önemli dini hizmetler var. Bize il müftülüğünüz olarak neler söylersiniz? Neler var Şimdi efendim? Öncelikle şunu ifade edeyim. Yani e, Kocaeli bölgesi e, benim bildiğim ortalama Türkiye'nin ihracat ve ithalatında, üretim e, noktasında yüzde yirmilere varan bir e, paya sahiptir Kocaeli. Ve aynı zamanda Türkiye'nin en küçük yüzü ölçümü olup en yoğun metrekareye düşen en yoğun nüfusu olan illerdendir. Dolayısıyla Kocaeli gerçekten e, hem e, tabii yapısıyla hem bugünkü sanayi kuruluşlarıyla Türkiye'nin gözbebeği e, illerinden bir tanesidir. E, Batı ile doğuyu da birleştiren e, güzergahın e, içindedir. Dolayısıyla Kocaeli çok önemli bir ildir. Hem efendim tarihi geçmişiyle hem de bugünkü doğal güzellikleriyle, bütün sanayiye rağmen halen koruyabildiği, muhafaza edebildiği tabii güzellikleriyle, efendim bir taraftan o güzelim Marmara Körfezi ile, bir taraftan Karadenizle olan sınırıyla, diğer yön diğer yönden efendim öyle veya böyle Sapanca Gölüne olan komşuluğu ile gerçekten Düzlüğünde terlediğiniz ama yaylasına çıktığınızda üşüdüğünüz aynı gün pek çok birkaç mevsimi beraber yaşayabildiğimiz çok güzel bir bölgedir Kocaeli bölgesi. Tabiatıyla dini hayat da son derece hareketlidir. Bakınız şunu ifade edebilirim, Kocaeli'de hayat çok dinamiktir zaten. Dolayısıyla bu dinamik hayatın içerisinde dini hayat da tabiatıyla son derece hareketlidir. Türkiye'nin efendim çok önemli hareketliliğin olduğu diğer bölgeler, bu bölgede gerçekleştiği gibi, efendim dini hayatımızda da son derece güzel gelişmeler var, hareketlilik var. Bütün alanlarda olduğu gibi bizim alanımızda da biz istenilen zamanda ihtiyaç hissedilen ...dozda, istenilen kıvamda bir hizmet üretmekle mükellefiz. Karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün sıkıntısını yaşadığımız hadise budur. Bütün kurumlarımız gece gündüz çalışıyor. Kanter içerisinde iş güç yapma, üretme peşindeler. Ama zaman zaman istenilen dozda, istenilen kıvamda hizmet üretmekte zorlanıyoruz. E, tabiatıyla işin tedavisi de uzuyor. Ee, biz bunun farkındayız. El birliğiyle bütün kurum ve kuruluşlarımızla, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarımızla amasız fakatsız bu bölgemizin insanının bizden beklediği, ihtiyaç hissettiği bütün hizmetleri üretmek üzere hem böyle bir niyete sahibiz hem de böyle bir kararlılığımız var hem de diğer kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede İşbirliği yapmaya da hazırız. Bunun içinde zaten gayret sarf ediyoruz. Biz bütün varlığımızla efendim e, görev yapmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Kocaeli İl Müftümüz.